Merhaba dostlarım, ben Serdar ve eee kılsız Joe'ya <gülüyor> hoş geldiniz. Kilsiz mi? Aa. Okey. Kilsiz Joe. Kılsız Joe'ya hoş geldiniz değerli dostlarım. Bu hocam, benim ismim Kılsız Joe. Çok normal bir isim olduğunu söyleyemeyeceğim ama evet haklısın yani. Ve kılsız Joe az çok böyle görünen bir arkadaş olacak. Kılsız Joe e, aslında o kadar da kılsız değil. Sadece şuradaki e, çenesinde biraz kıl yok. Sakalın o kısmı boş. O yüzden kılsız diyorlar. Kılsız Joe bayağı kıllı birisi. Bayağı kıl olacağınız birisi. Hocam çok yakınız seni öpesim geldi ve kılsızca az çok böyle birisi olacak. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok dayanıklı, şansı çok yüksek birisi ama tam bir geri zekalı ve çok kötü görünüyor. Bir karizması berbat, insanlarla konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Biraz biraz çevik, biraz şey olabilir. Algısı da biraz işte yani biraz çok da göremiyor ama öyle bir şekilde idare ediyor. Kılsızca böyle birisi olacak. <gülüyor> Biz tam bir ayıyız. Kılsız Joe e, tam bir ayı. Hatta Kılsız Joe'nun ayılarla kapıştığı halk tarafından biliniyor. Kılsız Joe öyle bir adam. Kılsız bu adam böyle bir adam. Yabanda yaşıyor. Medeniyet algısı yok. İnsanlarla konuşmayı bilmiyor. Ticaret yapamıyor. Kılsız Joe sadece yemeği biliyor ve sadece öldürmeyi biliyor. O da ayılarla kapıştığı için. Kılıçılcanın bilimle o kadar bir alakası yok ki. Adam dağda, ormanda yaşıyor normalde anladınız mı? Rastgele buraya düşmüş bir şekilde. Enerjisi silahlarını bilmiyor. Adam silah kullanmamış hayatında. Enerjinin ne olduğunu bile bilmiyor. Hitap et. Adam konuşmuyor. Ağaçlarla falan konuşuyor en fazla. Adam en fazla ne yapıyor biliyor musunuz? Bir köpek bir kurt kendisine havlarsa bu da onları havlıyor. Kilit. Adam ka kapıyı nasıl kilitleyeceğini bilmiyor ki kilit açmayı. Hani kapıyı kilitlemeyi bilmiyordu. Hiç kilitli kapı şey yapmamış. En fazla kapının kolunu oradaki başka bir şeyi falan bağlıyordur. Kesinlikle patlayan bir insan ama patlayıcılarına nasıl bilmiyor. Dediğim gibi silahları da bilmiyor. Silahsız dövüşü çok iyi biliyor. Yani o ayıları nasıl, nasıl dövdü, nasıl şey yaptı. Ee, sinsilik yani çok da sinsibir olduğu söylemez. Elif çok şey değil yani o kadar hassas birisi değil. tamir etmeyi biliyor ama bozmayı iyi biliyor. Ee, ticaret ne? Ticaret ne demek? Ee, tıp... En fazla yarısını yalar, bu kadar yani. Kılızcı en fazla bunu yapar ve yakın saldırı silahlar, evet, Balta altı falan kullanırız, bir şeyler yaparız. Hocam ben böyle pis berbat bir insanım. İşte böyle bir insanı e, medeniyetin üzerine salıyorsun şu an, haberin olsun. Bunun sonuçları çok ağır olacak, çok ağır olacak. Tamam, hardcore mı ulaştık harika. Artık bunlar ağırlık yapacak, ama sıkıntı yok çünkü. Hayvan gibi güçlüyüz. Hani literal hayvan gibi güçlüyüz. Çünkü kılsız John hayvanla bir fark yok. Ay gözlerim gitti. Ah. Okey, şimdi olay bu. Öldüğüm zaman öleceğim. Öldüğüm zaman video burada bitecek. Onun dışında sadece mili ve e, elimi kullanacağım. Yani insanlara tokatlayacağım, döveceğim falan filan. İhtiyar selam. Bana saldıranlar varmış. Kim onlar? <gülüyor> Yılanları yiyorum ben. Ben yılanları kahvaltıda falan yiyorum. Güzel oluyor bayağı Sana tavsiye ederim. Prim'e mi gitmem gerekiyor? Nereden biliyorum ki prim'e gideceğim gideceğimi Prim'e gitmem gerekiyormuş Sure Take the road southeast out of town till it hits the freeway. is town with roller coaster. Straight south. Can't miss it. Ha? Oh işte bu iş. İşte kılsızca o böyle birisi. <gülüyor> Okey burası yol. Aha. Aha prim şurası olmalı. Prim şurası olmalı biz de oraya gidip şey yaparız. Aa şurada elemanlar var. Bakalım ne diyecekler bize. Bakalım bize saldıran insanlar hakkında bir şey biliyorlar mı? Selam. Wo wo. Siz bana buraya patlayıcı mı kurdunuz? Siz bana buraya patlayıcı mı kurdunuz? Ben bunu bu patlacıyı yanımda bırakmam. Doğrarım, doğrarım. Gözlüklü şapkamı Bunu giyerim ha. <gülüyor> Herkes korksun kılsızca odan. Wow, wow, wow, wow. Orada bir böcek mi görüyorum? Orada bir böcek görüyorum ben. Gel bakayım sen buraya. Oo oh, yo başka bir şey de görüyorum. Kertenkele bu yılan daha şey göründü ha. Of kertenkele etmem bunu nasıl yerim var ya. Ye, ye gitsin. Oh hiç şey yapma. Aha geldim Primo, e. Şurası Supreme. Alo! Var mı kimse burada? Hadi. Burada kimse yok sanırım. Selam hocam, ne yapıyorsun? Wo wo wo wo wo wo Yapma oğlum. Yapma. Doğarlar Karel ceket giymiş bir herif, birkaç haydutla birlikte geldi. Odalardan beni vurdu. Odamı şey yapacağım ben. Biraz dinleyeyim şu an. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Anladım. Merhaba. Wo oh, wo oh, wo oh, wo. Oh. Böyle yapmayın ama ya. Böyle oluyor mu? Ya siz, siz neden böyle yapıyorsunuz ha? Sen bir uzak dur benden. Sen bir uzak dur benden. Ha, işte İşte böyle hallederim adamı. Merhaba. Seninle konuşmam gerekiyormuş. ama... Sen bir gül olmalısın. Eta my sensing break. I kadar da şey olma lan hadi çıkalım işte dışarıya. Evet hocam nerede bu adam? Hayır ben onları kestim. Çok parlak görünüyorsun bu arada sen debilirsin. Oh no. I'm Tam artık terfi ettin. Ben benim vaktim yok. Ben gidiyorum. Like sheriff, Az önce sana sorduğum adamı söyleyeceksin şimdi bana. Ah, yeah memory is much clearer now that I'm free from my bondage I was performing recon gathering information on some of the when some great arrived with your friend in the suit they were talking about some delivery they took from a courier I that was you they said they'd be heading through Nipton to Novak to contact o zaman önce niptına sonra novaka gideceğiz bu heriflerin peşine düşeceğim ve intikamımı alacağım. Hocam elimde bir sürü mal var, ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Sadece satacağım. Hepsini sat. Oo sincap içerim. Kaktüs diyelim bak. Böcekleri diyelim. Bence gayet güzel bir ticaret yaptık burada. Haydi bakayım yollara. Neptün'a! Ve bütün heybetiyle kılsız o... ...son süratla maceralarına devam ediyordu. Bunlar ne? Ne oluyor orada? Hocam merhaba, ne yapıyorsunuz burada? Benimle böyle konuşamazsın. Elinde bu pala seni doğrularım ben. Seni doğrarım, seni yerim bir daha. Wow, wow! Seni al bakayım. Kılsız co dağlarda yaşadığı zaman boyunca tamamen eee Avladığı hayvanlarla beslendi. O yüzden avcıyı kesinlikle alacağız. Kılsız Joe'ya Joe bir avcı diyebiliriz. Vay vay vay vay vay. İşte böyle hakları merkezi. Tamamdır artık yola devam edebiliriz. Burasıymış, burasıymış, şurasıymış. Böyle şeyler Kılsız Joe'nun ilgisini çekmiyor. Kılsız Joe'nun o basit ilkel... Maymun ayı kafasında çok belirli bir e, hedef var kendisini vuran adamı bulmak bu kadar. Ooo wow. bakın işte hayvanlar bile kılsızca sızıcıdan kaçıyor. Keşke zalıakipten bir şey yeseydik ama sen sen bana mı saldırıyorsun ha hiç acım ama etini de alırım çünkü yerim. Wow Hepinizi doğrarım oğlum. Hepinizi avlarım doğrarım. Sürünüzü tüketirim. Karınca eti ondaya oh. İşte böyle avladığım hayvanları da yerim. Seve seve yerim. Keşke kuşlar da yiyebilsek ama olmuyor. Ya siz beni vurmaktan hiç vazgeçmeyecek misiniz bre insanlar ha? Bırakın ya Sen bir bir şey yapsana ya bir bir, bir normalleştirinize ya. İletipinizi doğuracak mıyım yani? Bu mudur? Öldürürüm. Sıkıntı değil. Köpek bikte, biftek. Oh, çok iyi gider ha. Woohoo! Kılızsız Joe şu an neler düşünüyor acaba? Bunu açacak. Ee, Zekan ve ayeti yok? Oh şöyle 12 saat 13 saat uyuyayım. Kendime geleyim. Dinlendik bir kendimize geldik. Çok da bilmiyoruz yani. Şu an yaralarımızı yalıyoruz resmen. Hafif bir baş başı da dönüyor kılsızca onun. Olmayan beyni bir sarsıldı yani şu an. Buraya gelmemiz gerekiyordu. Bakalım ne oldu. E geldim. Oo. Oo. Wow. Wow, çok vahşi. Wow. Çok çok vahşi. Matter of. Oh, send kafana. Okay. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you by. I want you to witness the fate of the town of Nipton to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Kaiser's legion taught here. Especially ncr troops you Kafandaki köpek güzelmiş ya. Onu tam yapayım tamam. Bütün bunlar Kılsız Joe'nun o kadar umrunda değil ki. İyi ben de gidiyorum o zaman. Oo, Kılsız Joe'nun yine başı dönüyor. Kılsız Joe bir daha adamı ve Kılsız Joe dağlardan ilerleyecek. Öyle yolların yolları sevmiyor Kılsız Joe. Sen öleceksin. Senden güzel et olur ha. Sen, oh çıtır çıtır yelim seni. Hayır zehir uzutu geldi, zehiri içmeyeyim. Üstünde çok et yokmuş, pek beslenmemiş. Ya sen de mi kardeşim. Hemen öldü, hemen öldü. Oh, şu heriflerden bir kurtulamadık ya, sürekli saldırıyorlar. Ya hayır, hayır, hayır. Neyse onları da hallettik ama yani... Şuna bak. Bunlar hep kılsız John'un kanı. Bakalım neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Kılsız John adansa yemek yapmayı bilmiyor. Sanırım her şeyi çiğ yiyor. Ya dümdüz ısıtıyor ya da çiğ yiyor. Ulan neden bunları yemiyorum ki? Şunlar şey şeyim ya. Şuradakiler ta şey mi acaba? Nipton'daki herifler mi? Kılsızca onun başının sakatlanması ve sürekli başının dönmesi bir, o kadar e, önemli bir olay değil. Çünkü başıyla yaptığı çok fazla bir şey yok. Bu oyunda... <gülüyor> Bu oyunda gerizekalar oynamaya bayılıyorum. İç. İç iç iç iç iç iç iç. Kendine gel be. Bir kendine gel. Kılsızca olsun sen. Ha, Şöyle bir 12 saat uyuyalım. Kılsızca o kendine gelsin. Çok fazla hasar aldı. Çok fazla şey aldı. Bir kendisine gelsin. Oo, Kılsızca onun başı yine dönüyor. Kılsızca onun başı yine dönüyor. Senin şapkan çok güzelmiş ya. Senin bıyığın da çok güzelmiş. Bunu pek görmemiştim daha önce. Şu askerlerin sürekli nöbet e, Şuradan, e, biliyordum Şuradan buraları gezdirebiliyordum. Şu an o kelimeyi hatırlayamadım. Ee, tüccarlarla beraber hareket ettiklerini hiç görmemiştim. Aa yok bu sadece böyle rast gelmiş tamam. He Şu bacağı alıp yiyebilir miyim acaba? Karnım çok acıktığında belki ısıtıp yerim. Ooo! Şuradaki büyük kertenkele kılsız John'un çok hoşuna gitti. Belki gidip onu yiyebilir ha. Bu Kılsız Joe'ya çok çekici bir fikir gibi geldi. Bu aynı zamanda Kılsız Joe'nun e, çok nadiren sahip olduğu fikirlerden biridir. Genel fikir kavramı olarak. Kılsız Joe şu an içine bulunduğu durumdan e, pek korkmuyor da değil yani. Kocaman bir kertenkelinin ağzında duruyor. Belki e, kertenkele tarafından yenilecek. Böyle bir adam arıyorum. Buradan geçtiği söylendi. Görülecek bir hesabım var. Adamı yiyeceğim. Seni şu an kesinlikle göremiyorum. Seni çok iyi duyamıyorum da. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Kasabanızla ilgilenmiyorum. Ben sadece şey yapacağım. Bence ya, hallettik. Bence tamamız. Şimdi şurada bir mesaj var. Bir şeyler yazıyor ama akılsızca bunu okumayı bilmiyor. O yüzden burada neler yazdığında anlayamıyor. Ama birisine okuttu ve ee, kaya kente doğru gidiyor şu an. Kendisini vuran insanların orada olduğunu öğrendi. O yüzden şimdi gidip onlardan intikam alacak. Küçük bir hatırlatma. Şu an gerizekalı bir adamı oynuyoruz. Hayatta hiçbir şeyden anlayamayan bir oynuyoruz. Sen kimsin? Orada yine insanlar var. Umarım yine bana saldırmazlar. O Kılsız Joe yine başı dönüyor. Yine başı dönüyor. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. Bir durun ya bir durun ya. Çöl hiç dağ gibi değilmiş. Kılsız Joe bunu anladı. Sakin ol Joe, sakin ol Joe. Ne? Ben bunu pişirebiliyor muyum? Ah, sunset sarısı peri de yaptım kendime. Hiç. Oo, daha fazla yiyecek. Harika. Harika bu. Joe'nun çok hoşuna gitti. Yabandan hareket etmek Joe için bir şey değil. Ne oluyor? Aaa senden iyi şeyler çıkar ha oh aha bir tane daha geliyor gel gel gel ha, sen onun şeyisin siz nereden çıkıyorsunuz ya ama iyi, iyi çıkın sizin etinizi yerim ben geliyor başka gelen var mı? var sende ha yok yo senden et çıkmadı et çıkmıyor sizden be oho sizden hiç et çıkmadı ya Böyle bir yere geldik. Hadi bakalım. Girelim belki içeride birileri vardır. Bilmiyorum. Belki bana yiyecek bir şeyler verirler. Şu anda da bir insanın uğradığını söyleyemeyiz zaten. Sen bana yemek varsa yemeği ver. Oh iyi yemek aldık ha. Bu bir süt var bayağı. Görüşürüz. Senin de büyüklerin iyiymiş a situation great cons now. me to lock down the ruins until it's been resolved. Benim burada işim var ama ya büyük kanlılara gelişim var. They radioed instead waiting for us, they chased the cons into the ruins where they were in a crossfire. No not all the squad got ne yapacaksınız? Bu ne kadar sevdim ama İçeri girin. İçeri gör, diyorum ama yani. Büyük ihtimalle yine herkesi doğrayacağım. Ne oluyor ya? Yine doğruya doğruya gidiyoruz herkese. Bari biraz bir şeyler yiyelim de kendimize geldim. Ee, bana saldırırsanız ben size saldırırım. Man, Gidin bakalım, hadi özgür olun. <gülüyor> Çünkü doğranın diğerlerini. Hadi içeride alıyoruz. Seni hatırlıyorum oğlum sen. Aha öyle düşersin işte. Yıllarca dağlardan, medeniyetten, insandan uzak kalınca kılsızca insanlığını da yavaş yavaş kaybetti. Ve gerekli durumlarda hayatta kalması için ee, ne zorunlu ise onu yaptı. Ve bazı alternatif beslenme türleri keşfetti. Yeri gelince bu alternatif beslenme türleri de kendini tabii ki gösterecek. Bakalım bakalım bu heriflerin üzerinden ne aldık. Şimdi ben bu heriflerden üzerinden aldığım bir kağıtta yine bir yazı gördüm şey falan plan gördüm. Tabii yine bu yazıyı okuyamadım ama büyük kanları öldürdüğüm için buradaki subaylardan birini okuttum okutabildim askerlerden birini okutabildim ve onlar da bana okudular ve öğrendim ki Nüvegas denen bir şehirde başka bir sürü daha varmış. İnsan sürüsü daha varmış ve büyük kanlı iş yapmışlar. Aslında onlar sorumluymuş burada Ben de oraya gideceğim. Yanı sen tüccar gibi duruyorsun. Fancy takip you Ben diyorsun robot. Seni Uyandım kasabada da görmüştüm. Ben cahilim, bilmiyorum bunları. Buraya nasıl geldin? Gördün mü orada neler olduğunu? Hepsini doğrayacağım. Önüme çıkan herkesi doğrayacağım. Sen zengin bir... Malcolm. Malcolm and... ticaret, ticaret yaparız. Ticaret yaparız ama... Beni takip edersen seni öldürürüm. Okay, you're a dangerous sort. I get that, but I have some information I think you'll find useful, which made me follow you for a spell. Saçma bir şeye benziyor. Ben gidiyorum. Beni takip etme. Daha ölmedik ha, çok ilginç. Wow, neler oluyor? Robota birileri saldırıyor. O köpek Etini yerim ha köpeklerini etiniyerim güzel olur. O evet. Harika harika yiyecek daha fazla şeyler var süper Bu John'un çok hoşuna gitti Kılsızca Joe bayıldı bu fikirlere Sanırım o, oh, ooo oh, oh, oh. Sanırım şehir dedikleri şey şuradaki parlak yer Ben de oraya doğru gideyim Parlak şeyler ilgimi çekmiyor değil Bir şey var burada ne var? Et var. <Gülüyor> Döner zamanı. Ho ho ho ho. Bugün karnımız iyi doyacak. He he he. daha fazla et. Wow, burada bunların sayıları biraz fazlaymış ama hepsini doğurarım hepsini doğrarım. İyice sakatlandık iyice sakatlandık ve kılızsızca o kadar düşmandan düşmanın şirifsizin. Serserinin hakkından geldikten sonra eti peşinde koştuğu hayvanlar tarafından öldürüldü. Hayatı boyunca sadece et peşinde koşan, dağlarda sadece et için yaşayan bir et yığını için gayet uygun bir sondu. Ve dostlarım izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu Kılsız Joe'nun öyküsüydü. Kılsız John'a böyle bir Karakterde hatta dur eski şeyini giyebiliyor muyuz var mı mu o hala yok sıkıntı değil ee, Kılsız da böyle bir herif Kılsız coda e, böyle bir hayvan ötesi birisi Bu böyle tek atımlık bir videoydu Neyse böyle tek atımlık bir video yapmak istedim ee, Tek canlı Kılsız Joe ee, Öyle Ve izlediğiniz için teşekkürler Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın desteklemek için ee, hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Üye olmak için ona tıklayabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.